Tabii fıtık denildiği zaman sadece aklınıza belli bir bölge gelmeyecek. Ee, Birçok bölgeye kapsayan fıtıklarınız var siz de bahsettiğiniz gibi. Ben de şey merak ediyorum hocam. Kasık fıtığı dediğinizde yani, en çok görünen kasık fıtığı. Peki bu neden oluyor? Erkeklerde çok sık görülüyor dediğiniz. Evet. Peki e, neden erkeklerde daha sık görülüyor? Şimdi, şimdi kasık fıtığı dediğim gibi karından bacağa giden, karın içerisinden geçip bacağa giden damar, sinir, paketi dediğimiz e, damar ve sinirler e, kasık kanalından bacağa giderler. E, orada e, giderken kanalis, femoralis ya da kanalis inguinalis dediğimiz iki kanalı geçerek aşağıya geçerler, bacağa geçerler. Bu kanal e, bir boru düşünün. Borun içerisinde kablolar var onun düşünün. O kablolara yetecek kadardır onun genişliği. Fakat e, zorlamayla veyahut da anatomik bozuklukla yahut da genetik bozukluklarla o kanalın yani o borunun çapı genişlediği zaman o kabloların yanından bağırsaklar da aşağıya doğru geçmeye çalışıyor. Kasık fıtığı bundan oluşuyor. Yani kasık fıtığının e, oluşum mekanizması bu. Genetik faktörler deydi. İşte o kolajen yapı bozuklukları. Onlar çok bir sürü e, enzim eksikliklerinden tutun da e, çeşit çeşit genetik bozukluklar da mesela aile bireyleri arasında hastalarda bunları da araştırmak gerekebilir. Onlar tabi e, genetik ve immünolojinin konuları. O bizim konumuz değil. Peki e, kilo dediniz hocam. Kilonun da fıtıkta zarar var mıdır? İşte kilo... E, Karın içerisindeki kilo alınca sadece deri ve deri altı yağ dokusu artmıyor. Karın içerisindeki yağlar da bağırsakların etrafındaki yağların da hacminde büyüme oluyor. E, karın tabi bu hacmi e, içerisinde hapsetemiyor. O nedenle e, aşırı kilo alındığı zaman e, o karındaki basınç artışı e, zayıf yerlerin ya, ya zayıf yerlerdeki normal anatomik yapıların genişlemesi ve oradan bağırsakların fıtıklaşmasına sebep olabiliyor. Kilonun o şekilde bir etkisi var. Bazen duyuyoruz, ekranların başındaki izleyenlerimiz de şu anda evet bu soru demiş olabilen Korset giymek. Hı hı. Peki korse'nin fıtıktaki logu neydi, giyinmeli midir? Şimdi korse, buna karşı görüşler de farklı. Bu Korse takmak diyelim ki mesela bir karın ameliyatı geçirdiniz. Biz ameliyat sonrası korse kullanımını önerelim mi önermeyelim mi? İlk zamanlar için, ameliyat sonrası için, karın ameliyatı geçirenlerde korse ile takviye edilmesi, yani o dokuların birbirine yaklaşımını o şekilde sağlamak için korse kullanımını öneriyoruz. Fakat uzun süreli korse kullanımı da karın kaslarında çok zafiyete sebep oluyor. Karın kasları o korse kullanımına e, ikincil olarak e, zayıflayarak daha çok e, karın e, duvarı e, zayıflığı oluşturuyor. O nedenle uzun süreli korse kullanımını biz çok önermiyoruz. Bir de kasık fıtıklarında kullanılan korseler vardır. E, onları da çok önermiyoruz. Çünkü o korsenin sıkıştırmasıyla fıtık ameliyatını yapan cerraha çok güçlü arz eden bir anatomi ortaya çıkıyor. Ee, yani o bölgenin fibrozisini arttırıyor. Ee, o bölümdeki dokuların sertleşmesine sebep oluyor ve ameliyatı zorlaştırıyor. O nedenle kasık fıtıklarında da biz korseyi çok önermiyoruz. Açıkçası korse ben kendim için düşünüyorum. Çok önerdiğim bir şey değil ama kullanan arkadaşlar var. Öneren arkadaşlar var. Ee, çok büyük bir karın ameliyatı geçirildiği zaman ameliyat süresince ya da hasta eve gittikten 1-2 hafta sonrasına kadar korse kullanmasını önerebiliriz ama kasık fıtığı için mesela korse kullanımını önermiyoruz. Ee, mesela burada hemen aklımıza şöyle bir soru gelebiliyor hocam. Ee, dar giymek de zararlı. Vücuda zararlı de olabilir diyoruz. Yani bir dar bir tayt giymenin de zararı olabilir. Yani dar, e, dar tayt giymenin e, dar çok sıkı karın özellikle karın bölgesine kadar uzanan tayt tabii tabi karın içi basıncını evet. arttıracağı için e, bağırsaklara e, bası yapacağı için onların yer değiştirmelerine neden olacağı için çok önerilmez ama normal bir e, karın e, duvarını baskı altına tutmayan taytlar için tabi söylenemez. Evet. E, peki burada aldığımız gıdaların etkisi var mı hocam? Yediğimiz e, yiyeceklerin etkisi var mı? İşte o e, Kollajen yapımında kullanılan maddelerin e, kullanımı ya da eksikliği kullanımında eksiklik e, kollajen yapısının bozulması ya da zayıflamasına sebep evet. olabilir. E, tabii birçok mesela proteinden az fakir diyet ya da vitamin eksiklikleri e, fıtığa sebep olabilir. Yani fıtık oluşumuna kadar gidecek sürece e, yardımcı olabilir. Tabii e, farklı farklı, farklı çeşitliliklerinden bahsetmişte. E, karın fıtığı da çok Evet. Çok sık gördüğümüz ve duyduğumuz e özellikle göbek fıtığı. Göbek fıtığı. Hı -hı. Peki göbek fıtığı doğuştan olabilir mi acaba? Doğuştan göbek fıtığı e demek için e zaten o doğduktan sonra o bölüm yani göbek bağının e anne ile birleştiği yer olan umbilikus dediğimiz umbilikal cord dediğimiz yapının geçtiği delik zaten bu e Çocuk iki yaşına gelinceye kadar ancak kapanıyor. Evet. İki yaşına kadar çocuklarda o bölgede fıtık gibi hissedilebilir. Doğuştan olan fıtıkları biz iki yaşına kadar şayet yani boğulma şubu riski yoksa bekledikten sonra o deliğin kendiliğinden kapanmasını bekledikten sonra hala devam eden bir fıtığı varsa o zaman biz konjenital umbilikal heminden bahsedebiliyoruz. Onu da çocuk cerrahları arkadaşlarımız onun tamirini, ameliyatlarını yapabilmektedir.